İnternette sitede yayınladığımız videolar içerisinde 150 dakikamız da soru çözümleri de var. Ee, kimi soruların çözümü basit, çözümleri zor olan uzun olan şeyler de var, sorular da var. Ee, İnternete daha kısa çözümlü, daha prc temel problemlere yönelik videolar da açacağız. Şimdi onların çözümlerini yapıyoruz. Ee, bununla ilgili İnternette daha farklı piyasa çözümlerini internette aratırsanız Ali Abdeniz hocamızın da çözümü var. Soru şu, start butonuna basacağız. Start butonuna basıktan sonra çıkışımızın bir tanesi 15 saniye çalışacak. 15 saniye sonra kendiliğinden duracak. Şimdi başlayacak mısın? Şimdi başlayamayacak da 15 Yok, o ayrı bir soru. Onu da çözeceğiz. Start'a basalım. Input. Örneğin 0.1 start'ımız olsun. Q 0.0 da bizim çıkışımız olsun. Burada soruda ne vardı? Çalışsın 15 saniye dursun şeklinde bir şey sorulmuştu. Demek ki bir zaman bölgesi kullanacağız. Tamam mı? T37 gibi 10 bir zaman bölüm olsun. 15 saniyeyi nasıl yazıyorum ben? PVD olarak güzelce olarak yazıyorum. Şimdi bu zaman böyle 15 saniye sonra ne yapacak? 15 saniye sonra kuyu durur. Tamam mı? Yapacağım işte bu. Şimdi önce Önce bir çalıştıralım. Input sıfır bira e bastık, q sıfır nokta sıfır çalıştı mı? Çalıştı ama şu an elimi çekersen butondan durur. Ne yapacağım butondan elimi çektiğinde durmaması için müreleme kontağı koyacağım. Eğer isteniyorsa sıfır nokta, input sıfır da stop butonu arayacak. Şimdi zaman rolüne zamanı sahneye ne zaman başlayacak? Çıkışım çalışmaya başladığı zaman başlayacak sahneye. Yani bunun çalışma şartına bu çıkışım devreye girmesi. O zaman Q 0.0 nokta sıfır P35'e 15 süreyle çalıştıracak. 4 tane koyduk. Ne yaptık? Starter'da bastık. Müür çalıştı, müürlenmesini yaptı. Burayı kapadı. 15 saniye saymayı başlattı. Evet. Peki T37 devrenin açan. T37 devresi kapalı olduğu için açılan 0.0'dan 0.0'a 9 devrede Peki burada şöyle bir olay söz konusu. Tamam 0.0 noktası T37 devreleri çıkarttı ama D37 bir sonraki çalışmaya hazır mı? Yani yaptığınız işte yaptığınız işte bir sonraki çalışmalara kalan bir eleman istenmez. Örneğin bir yerde merkezi setlemiştir, bir iş yapmıştır. Ama sistemi bir daha baştan başlattığında o merkezi setle kalması istenmez. Başlangıç koşullarına gelmesi istenir. Burada da benim q ee, çalıştıktan sonra 15 saniye süre sonunda değerlerden çıkacak. Ama devrede başka bir sonraki çalışmayı bozacak eleman kalacak mı? Bu elemanın burada? Tek elemanımız var. T37 zaman veren var. Bakıyorum bu durduktan sonra T37'in önündeki kontağı açıp T37'i devre dışı bırakacak. Yani bir sonraki çalışma için çalışmayı bozacak şartları sağlayacak. Herhangi bir eleman devrede kalmıyor. Tamam. Bu birinci yöntem. Burada şart neydi? Butona basar basmaz zaman sayısı. zaman sayıyor. Eğer şunu diyebilirseniz Ya hocam butona basma süresi önemli değil. Butondan elimizi çektiğimiz zaman da zamanı sayabilir. Yani butona elimizi çok uzun süre basmıyoruz. Butonda parmağımızın basılı sürdüğü, durduğu süre çalışmayı etkilemez derseniz şöyle bir çözümle yapabilirsiniz. Bu birinci yol. INPUT 0.1 ile T37'yi top kullanırsınız 150'ye ayarlarsın PV değerini Tamam mı? Ondan sonra gelirsin T37 ile Q0.0 çalışırsın Buradaki olay nedir? Buradaki olay şu Butona bastık mı? Evet. Bastık. Zaman öresi TORM zaman şık, Düzeltiyorum Top, top, okay. top olacak Evet. Düzeltelim. Top 1'i kadar ton yazdık. Top zaman bölgesi devreye girdi. Top zaman bölgesinin özelliği neydi? Time of Delay'da. enerji e, görür görmez, enerjiyi yer yemez. Bu kontağını kapayacaktı. Q0.0 çalışacaktı. Peki 15 saniye e, sayma süresi ne zaman başlatacaktı? <Gülüyor> bu butona elimiz çektiğimizde. İki çözüm arasındaki fark ne? Bu butona basar basmaz 15 saniye sayıyor. Bu. Elimizi şeker Çek çekmez 15 sahneyi sayıyor. Aradaki temel fark bu. Tamam? Su sulamanın Oraya yani ne var denedi bu kadar elinizi kaldırdı darbe atıyordu. Onu koysak nereye koyacağız? Eee butona basıyoruz hocam. Şunu tekrar gösterebilirim. şu sembol var diye hocam hani darbe... ne? Neye göre? Nabız aldığını kaldırıyordur. Koysa, etki yapalım mı? Geç, anlatayım. Şimdi, evet. Grafiklerde çizelim istersen bunu, tamam mı? Oraya neye koysak ne olur, neye koymasak ne olur? Şu, Input Input 0.1 girişim değil. Tamam mı? Şu da, şu 0.0 çıkışım değil. Şuradaki zaman belirsiz. Yani butona basma süreniz sizin belirsiz. Tamam mı? Yukarıdaki gibi ilk çözüm yolunu uygularsak burada olay şu. Butonun basışıyla birlikte 15 saniye sayacak 15 saniye sonunda kıl duracak. Bu yukarıda çizdiğimiz olan. Bu ne diyelim? Birinci çözüm. İkinci çözümümde Q0.0 olacak? Q0.0 Bu benim neydi? İkinci toplu çözdüğümdü. Evet. Öyle değil mi? Evet. Burada Butonun bu, elini çıkar çıkmaz. Butona, şu butona basma süremiz basar basmaz çalışacak. Şu Butondan elimizi çektiğimiz anda Butondan çektikten sonra 15 saniye sayacak. 15 Şimdi kuracak. Şimdi Gelelim seninkine. Sen buraya ne ekledin? Negatif evet. kenar. Ekledi. Değil mi? Tamam. Bir de yapalım. Euro 0.0 Top artı neydi? Çözüm. Negatif kenar ne yapıyordu? Ee, ee, çektim, elimizi çektik. çektikten çektik. sonra çektik. bir çektik. çevirip darbe veriyordu. Şimdi Şu butona basma noktanız Burada bir şey beklemiyorum ben. Evet. Çünkü ne konuda kullandık. Tamam. Yani. tamam mı? Yapılacak işlem nerede? Çekilin Butondan mi? elimizi çektiğimizde bura ne? Yükselen Çekilin. kenar. Buraya ne? Aşır, düşen ağır. kenar. Şimdi... tofa ne olacak? ne koydu ya? Parmağımızı çektiğimiz andan itibaren tofa bir çevrim enerji verdi mi? Bakın. Parmağımızı çektikten sonra tofa bir çevrim enerji verdi mi? Bu bir çevrimde top, bir çevrimde top. 15 saniye kendisine yükledi mi? Evet. Yükledi. evet. Tamam mı? Burada şöyle beklemeyin, normal e, kumandada yaptığınız gibi işte vereceğiz, bobin çekecek, işte yayı gelecek veya mekanizmayı gelecek veya işte içerideki sonra RC devresinin şarjı, deşarjı olacak şeklinde bir çalışma mantığı yok. Önleyin. Normal bildiğiniz kumandadaki bir zaman böylesine çok kısa süreli bir enerji verip çektiğiniz zaman belki o zaman böylesi hele hele bile çalışmayacaktır. Bekleyin çalışma şartları sağlamayacaktır ama bizim buradaki zaman böylemiz yazılımsal bir şey, sanal bir şey. Ben tek çevrimde olsa, tek çevrimde olsa top zaman böylesine enerjiyi gösterdiğim anda top zaman böylesi 15 saniye kendini ne yaptı? ayarladı, Tamam mı? İkinci çevrimde ne oldu? Bir sonraki çevremde, artık neye çıkış vermiyor. Neydi enerji kesilince saymaya başlıyordu. Öyle değil mi? Enerji kesildiği zaman saymaya başlıyor. O zaman bu sayma işine nerede başlayacak? Şu Çek butona basar basmaz <gülüyor> ne oldu? Bakın butona basar basmaz şey özür diliyorum. <gülüyor> özür diliyorum. Butonda neymiş? Çeker çekmez <gülüyor> ne oldu? Top samanvesi enerjilendi. On tane kapadı. Evet kapadı ve butonundan ilimi çeker çekmez artık neyi saymaya başladı? 15 saniye 15 saniyeyi saymaya başladı burada da ne oldu? butona bastı, çıkış vermeli ama butondan çeker çekmez 15 saniyeyi tofa yükledi ve bir sonraki çevirin enerjisi olmadığı için artık top saymaya başladı, peki başka bir şey buraya n ile ilgili de p koysak ne olur? Bu sefer... ne şerendi. İhtiyacımız olan sadece off servis. 0.000. Aslında da direkt Artı P dedik Bu sefer de direkt yükselen kenar. Basıldığı an yani evet. yükselen, yükselen kenarda topu çalıştırırız. Evet, evet. Tamam mı? Top çalıştı. Buradaki kurt tane kapandı. Bir sonraki çevrimde top enerji vuruyor mu? Görmüyor. Çünkü P var. Evet. O zaman butonuma basar basmadı. Enerji verdim mi? Kesin topteki. Salıvucu. Enerji için de saniye, çok... top. 10 saniye. 10 saniye saydı. Eğer P koyarsınız, ne oldu? İlk birinci çözümle. Aynen. Aynen. Aynen. İkinci çözüm aynı geldi Tamam. Baştan biri dediğimiz gibi. Ee, Bir çözüm olmayabilir her zaman, birden fazla çözüm olabilir. Hatta şu anda biraz da belki birkaç saat içerisinde 8-10 tane daha bu çözümler bulabiliriz. Anlaşıldı?